Arkadaşlar merhaba, eğitimlerim sırasında bakımcı grubuna sorduğum bir soru vardı. Dediğim ki yukarıdaki lambada akım fazlan geliyor, lamba içerisinden geçtikten sonra nötr hattından dönüş yapıyor. Üç fazla motorlara biz nötr hattını bağlamıyoruz ve sadece üç faz veriyoruz. Peki, motora verdiğimiz üç faz akımı motor içerisinde ne oluyor şeklinde bir soru sorarım. Aldığım cevaplar arasında doğru sayısı çok da fazla değil. Bu bize aslında faz kavramını zihnimizde çok iyi canlandıramadığımızı gösterir. Bu videoda size en temel haliyle faz kavramı üstünde bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Fazla ilgili, fazör kavramı ile ilgili sayfalar dolusu, kitaplar dolusu yazılar yazılabilir, hesaplamalar yapılabilir. Ama bu videoyu seyredenler akademik bir beklenti içerisinde olmasınlar. Az önce de dediğim gibi en temel, en anlaşılır haliyle size faz kavramını anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için yararlı olur. Alternatif akımı, zamana bağlı olarak yönü değişen akım olarak tanımlayabiliriz. Bir alternatif akım kaynağına ait sembol şu şekildedir. Bizim şebekemiz sinisoidal dalga formundadır. Sinisoidal dalga formunun, eksenin üst tarafında kalan kısımlarına artı alternans, eksenin alt tarafında kalan kısımlarına ise eksi alternans ismini veririz. Peki, artı ve eksi alternanslarda neler olmakta? Artı alternansta akım kaynağın üst ucundan çıktıktan sonra alıcının içerisinden geçmekte ve kaynağın alt ucunda devresini tamamlamaktadır. Eksi alternansta ise bu sefer akım kaynağın alt ucundan çıkmakta, alıcının içerisinden geçtikten sonra kaynağın üst ucunda devresini tamamlamaktadır. Yani artı ve eksi alternanslarda akım yön değiştirmiştir. Nötr nedir? Yeryüzü iletken özelliğinden yararlanılarak hattın kablonun bir tanesi olarak yeryüzünün kullanılmasıdır. Demin ki devreyi tekrar hatırlayacak olursanız kaynağımızdan iki adet iletken kablo çıkmakta ve bu kablolar bu iletkenler alıcıya gitmektedir. Eğer ben bu iletkenlerden bir tanesi olarak yeryüzünü kullanacak olursam yeryüzü benim için nötr hattını oluşturur. Enerjinin üretildiği Jeneratörlerin yıldız noktasının ucu toprağa verilir. Alıcıların ise bir ucu şart merkezlerinde toprağa verilir. Bu sayede iletkenlerden bir tanesi olarak yeryüzü yani nötr hattı kullanılmış olur. Nötrü gördükten sonra artı ve eksi alternanslarda akımın durumuna tekrar bakalım. Benim şebekemden aldığım faz nötrle ile bir lambayı çalıştırdığımızı düşünelim. Artı alternansta akım fazdan çıkar. Lamba içerisinden geçtikten sonra nötr hattına dönüş yapar ve devresini tamamlar. Eksi alternansı ise bu sefer akım nötrden çıkar. Lamba içerisinden geçtikten sonra faz hattına gelir ve devresini tamamlar. Yani artı ve eksi alternanslarda akım benim şebekemde de yön değiştirmiştir. Aklımızda kalan şöyle bir bilgi vardır. Akım her zaman fazdan çıkar nötr'e doğru gider şeklinde bu bilgi yanlış bir bilgidir. Artı alternatifte evet akım fazdan nötr'e doğru akar. Fakat eksi alternatifte akım nötr'den faza doğru akacaktır. Benim şebekem 3 faz ve fazlar arasında 120'şer derecelik faz farkı olduğunu söylüyoruz. 3 fazında aynı eksenli grafik üzerinde gösterilmesi sinüsoidal olarak bu şekilde. Burada ise vektöryel gösterimini vermişiz. Matematik ve trigonometri ile aramızın iyi olmadığını düşünürsek faz kavramını zihnimizde canlandırmakta sorunlar yaşamaktayız. Şimdi bu işi biraz daha açıklamaya çalışalım. Aslında 3 faz her biri kendi iletkeni üzerinden akım geçirir. Her iletken üzerinde aralarında 120'şer derecelik faz farkı olan akımlar dolaşır. Periyot kavramı üstünde biraz daha durarak işi açıyla değil de zamanla anlatmaya çalışalım. Bu benim başta da gördüğüm şebekeme ait sinisoidal dalga formu. Başlangıç noktası bunun 0 derece. Artı alternastan eksi alternansa geçiş yani akımın yön değiştirdiği nokta 180 derece. Ve tekrar periyodun bittiği başlangıç noktasına döndüğü nokta ise 360 derece olarak açısal olarak bu şekilde gösteriliyor. Benim şebekemin frekansı 50 yani bu periyot saniyede 50 kere tekrarlanıyor. Yani saniyede 50 adet periyodum var. Bu ne demek? Bu şu. Bir periyodun gerçekleşme süresi 0.02 saniyede oluyor. Yani elektriği ilk 0 noktasında verdiğimizi düşünürsek, akımı ilk 0 noktasında geçirmeye başladığımızı düşünürsek Akımın yön değiştirdiği az önce 180 derece olarak verdiğimiz artı alternanstan eksi alternansa geçiş noktası başlangıçtan sonra 10. milisaniyede gerçekleşmektedir. Ve tekrar periyodun başa dönmesi başlangıçtan itibaren 20. milisaniyede gerçekleşmektedir. Aslında bu açı olarak gösterilse de bir zaman gecikmesidir, bir zamanlamadır. Şimdi tekrar üç fazlısını soydal grafiğe aynı ekran, ekranda ekranında bakalım. Sıfırıncı saniye, ikinci L2 fazının başlaması 120 derece dediğim yer aslında başlangıçtan 6.6 milisaniye sonra gerçekleşiyor ve üçüncü fazın L3 fazının başlangıç noktası 240 derece dediğim yer aslında L1 fazına göre L1 fazına göre başlangıçtan 13 milisaniye sonra başlayan bir faz yani L1'in başlangıcını ben 0 noktası kabul ettiğimde L2 fazı bundan 6.6 milisaniye sonra başlangıç noktasından geçiyor ve L3 fazı L1 fazına göre 13 milisaniye sonra başlangıç noktasından geçiyor başlıyor olarak söyleyebiliriz. Tekrar her fazı kendi grafiğinde bakacak olursak bu sıfırıncı saniyede başlayan L1 fazım 120. derecede yani 6.6 milisaniyede başlayan L2 fazım ve 240 derecede yani 13. milisaniyede başlayan L3 fazım Bu zaman gecikmesi nasıl gerçekleşiyor? Bunun üstünde biraz da duralım bunu açıklayabilmek için rotor devri 3000 devir bölü dakika ile çalışan bir jeneratörü örnek olarak göstereceğiz. Jeneratörün temel çalışma prensibini en kısa haliyle şu şekilde söyleyebiliriz. Ortada dönen bir rotor var. Rotor sabit mıklatız veya elektromıklatıs bir manyetik alan oluşturmuş durumda. Bu oluşan manyetik alan stator sargılarının yerleştirildiği bir gövdenin içerisinde döndürülüyor ve bu manyetik alan stator sargılarını kesiyor. Kestiği bu stator sargılarında ise gerilim indikliyor. Temel jeneratörün çalışma prensibi bu. Bu sargılar aslında fiziki olarak da birbirlerine 120'şer derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirilirler. Dikkat edecek olursanız bobinler birbirlerine fiziki olarak 120'şer derecelik faz farkı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Şimdi şu yanılgıya düşmeyin. Dikkat edecek olursanız siyahla gösterilmiş birinci faz Kırmızı ile gösterilmiş ikinci faz arasında e, 60 derece bir açı var gibi gözüküyor. Hayır. Burada kasıt bu sargının girişidir. Bu sargının çıkışıdır. Yani bu birinci parçadır. Giriş noktasıdır. Bu e, sargıdan karşı sargıya geçer. bobinaj, Bu sargı yapıldıktan sonra çıkış yapar. Bu L2 fazının çıkış bobinidir. Giriş bobini buradadır. Yani dikkat edecek olursanız Aynı yönde aynı polaritede gerilim indik diyebileceği sargı siyahtan sonra kırmızı ve aralarında 120 derece faz farkı vardır. Bu kırmızı. Bu ise ters yönde gerilim indikler. Yani bu bobinin bu bobinin eşleri bu bobin değil giriş bobini olan bu bobindir. O nedenle aralarında da fiziki olarak 120 derecelik faz farkı vardır ve rotorun dönüşü sırasında bir fazı kestikten sonra bir sonraki fazı aynı polaritede aynı yönde kesebilmesi için geçmesi gereken süre ise tekrar söylüyorum 6.6 milisaniyedir. Yani baştan açıyla açıkladığımız daha sonra zaman gecikmesi olarak gösterdiğimiz faz kavramındaki zaman gecikmesinin gerçekleştiği nokta burasıdır. Rotorun bir sargının bir faz sargısının altından çıkıp bir yanındaki aynı yönde aynı poleritede gelim nükleyebileceği sargıya girişi arasındaki geçen süredir. Burada yalnız tekrar hatırlatıyorum. Bu çizim rotor devri 3000 devir bölü dakika olan bir jeneratöre aittir. Kutup sayıları veya rotor devirleri değiştikçe örneğin 1500-750 fiziki yapı elektriksel açı biraz daha farklılaşmaktadır. Şimdi... Dengeli yük olan motorumuzu düşünecek olursak, 3 fazı tuttuk motorumuza verdik. Dikkat edecek olursanız burada herhangi bir nötr bağlantısı yok. Ne oluyor? Artı alternansta akım şebekeden motora doğru olmaktadır. Eksi alternansta ise akım motordan bu sefer şebekeye doğru akmaktadır. Şimdi bunun biraz daha detayına girelim. Yine 3 fazı aynı grafik üstünde sinüsoidal olarak gösterdik. Tekrar hatırlayacak olursanız akımın herhangi bir noktadaki değeri Imax çarpı sinüs alfa veya sinüs omega t şeklinde bir formülü. 30. dereceyi örnek olarak alalım. Yani 1.6. milisaniyede değerler ne oluyor? 30 derecenin sinüsü L1 fazı için hesap yapacağım. 30 derecenin sinüsü 0.5. Yani akım 0.5 I'lık bir akım. Yukarıda artı alternans da olduğu için şebekeden motora doğru akmakta. Üçüncü faz için yani buradaki mavi olarak gösterilmiş faz için hesaplayacağız. Burada 30 derece 240 derecede başladığını düşünürsek 240-30 derecedir tam yer olarak ve ee, başlangıç noktasının önünde bir yer olduğu için de eksi sinüs olarak hesaplayacağız. Bunun değeri de 0.5 çıkmaktadır. Yani L3 fazımda 0.5 I'lık bir akımı şebekeden motora doğru akıtmaktadır. Şimdi gelelim kırmızıyla gösterdiğimiz ikinci fazımıza. Bunun başlangıç noktası 120 idi. 120-30 dereceyi hesaplıyoruz ve kendi başlangıcından öndeki bir değeri hesapladığımız için de açı eksi sinüs olarak hesaplanıyor ve Eksi bir çıkıyor bunun değeri. Bu ne demek? L2 fazımda da bir ılık bir akım bu sefer motordan şebekeye akmaktadır. Peki bu motor sargılarında nasıl gerçekleşiyor? Motorumuzun yıldız olduğunu düşünürsek, yıldız bağlı olduğunu düşünürsek L1 ve L3 fazları 05 ılık akımı şebekeden motora doğru aktarırken L2 fazımsa bunların toplamı olan bir ılık akımı bu sefer motordan şebekeye doğru akıtmaktadır. Yine üçgen olduğunda da L1 ve L3 fazlarından 0.5 yıllık L2 faz, akım şebekeden motora L2 fazından da 1 yıllık akım motordan şebekeye doğru akmaktadır. Şimdi bu örneklerimizin sayısını arttıracağız ama çok fazla detaylandırmayacağım bundan sonraki örnekleri. Çünkü nasıl hesaplandığını ve akım geçişlerinin motor içerisinde nasıl nasıl olduğunu az önce gördük. Örnek olarak 60 dereceyi alalım. Yani 3.3. milisaniyedeki olay I1 akımı hesaplandığında 0.86 ıılık bir akım derden şebekeden motora. Dikkat edecek olursanız burada L3 fazına ait I3 akımı 0. Bir o anda o anda yani 3.3. milisaniyede L3 fazından akım geçmiyor Şebeke'den motora motordan şebekeye herhangi bir yönde akım geçmiyor. Tekrar 60 derecede L2 fazının akımını hesapladığınızda 0.86'lık bir akım olduğunu görürüz. Yani gelen akımı birden 0.86 giden akım yani motordan şebekeye dönen akım I2'den 0.86 aynı değerde 2 akım. 90 dereceye örnek alalım yani 5. milisaniyeyi. Burada yine L1 fazını hesaplayacak olursak burada bir I'lık bir akım artı alternanslı olduğuna göre şebekeden motora doğru akmaktadır. I2 akımına baktığımız zamansa hesaplama 05 I'lık bir akımın eksi alternanslı olduğu için motordan şebekeye doğru aktığını ve yine I3 akımının L3 fazındaki I3 akımının yine motordan şebekeye 05 I'lık bir akımın aktığını söyleyebiliriz. Burada dikkat edecek olursanız şebekeden motora ve motordan şebekeye giden akımların toplamları birbirine eşit. Peki diğer şeylerde e, noktalarda ne oluyor? Bir ara değer alalım. Bu ara değer aldığımız ara değer 280. derece yani 15. milisaniye. Burada I1 akımını L1 fazına ait I1 akımını 0.98 I olarak hesaplamışız. Aşağı tarafta olduğu için Motordan şebekeye doğru akan 0.98 ılık bir akım. I2 hesaplamışız. Artı alternansda 0.34 çıkmış. Yani şebekeden motora doğru 0.4 0.34 ılık bir akım ve L3 fazının akımını hesapladığımızda 0.64 ılık Yine şebekeden art alternatif olduğu için motora doğru akım yakıp yine gelen 0.90, e, giden 0.98 ve gelen 0.64 0.34 dördünü e, topladığınızda 0.98'e eşit olduğunu gelen ve giden akımların birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Şimdi ara değerler aldığımız için sanki bu sizde basamaklı bir e, değerlenmiş gibi gelmesin. Dikkat edecek olursanız soydal dalga formu her an devam ediyor. Ve devam ettiği için alacağınız her derecede hatta 0.0 bilmem ne derecede dahi gelen ve giden akımlar birbirine eşit şekilde e, değerler elde edeceksiniz. Bu grafik bilmiyorum e, biraz daha anlaşılır olabilir mi? Dikkat edecek olursanız kendi artı ve eksi alternanslarda fazlardan e, akım geçişleri oluyor. Ve bu akım geçişlerinin bileşkesi benim motor akımımı siyah olarak gösterilmiş veriyor. Başta da söylediğimiz gibi bu videoda akademik bilgiler vermekten ziyade işin en temelini en basini görsel olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Akademik bilgi bekleyen arkadaşlar belki hayal kırıklığına uğradı ama işi daha yeni yeni kavramaya çalışan arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum.